Derince Belediyesi sunar. Suyla hayat bulan ilçe. Derince belgeseli. Derince'nin belediye başkanı Zeki Aygün, doğup büyüdüğü, hayata atıldığı Derince'yi marka kent yapmak için hizmet seferberliği başlatmıştır. Zeki Aygün 1953 Derince doğumludur. Yıldız Teknik Üniversitesi, elektrik mühendisliğinden mezun olan Zeki Aygün, birçok özel sektör firmasında idareci olarak çalışmıştır. Siyasi kariyerine AK Parti Kocaeli Teşkilatı Kurucular Kurulu üyesi olarak başlayan Aygün,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 Şimdi şöyle ilk geldiğimiz gibi bizim daha önce e, tahsisini almış olduğumuz böyle e, devlet emir yollarından bir tarihi binamız. Bu tarihi binamız boştu. Biz de düşündük taşındık dedik ki, ya burayı biz millet kararhanesi yapalım. Hem yetişkinler gelsin orada otursun gazete okusun, çayını kahvesini içsin sohbet etsin. Hem de gençlerimize bir kütüphane yapalım ve 4500'lü kitaplı kütüphaneyi oluşturduk. Kitapları da yeniledik. E, sitemizin her türlü ihtiyacı var. Ne, nedir? Kapalı e, araba parkı var her dairenin girişinde fırın var, market var ve bu e, sahanın altında da havuzu, işte fitness salonları, ne bileyim berberiydi, her saunayıydı. Hepsi e, mevcut. Dolayısıyla e, 2 artı bir, 3 artı 1 ve 4 artı bir olan daireler var.